Evet abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. İşin hakikatinde dördüncü haftaya geldik. Dört hafta hap yani. var. İlk hafta toplumsal ayrışmadan bahsettik. Toplumsal ayrışmanın temelindeki problemlerin dilden kaynaklandığını anlattık. Evet. Dilin de e, aslında toplumsal ayrışmanın ve dilin o belalarının nefisten geldiğini söyledik. Şimdi Şimdidir de... ki o kafir varlık? Evet. Şimdi de nefsin... Bizi bu noktaya sürüklerken kullandığı temel enstrümanlardan bahsedeceğiz. Öfke ve nefret. Evet abi. Bize öfke ve nefret hakkında neler söyleyebilirsin abi? Abi öfkeye başlamadan önce... E, bugün dersimize sağlam çalıştık da geldik. Hmm. Allah razı olsun Berat kardeşine çok yardım etti. Allah razı olsun. İslam'da en çok üzerinde durulan mesele nedir abi? Yani namaz. Evet. İnsanın namazdaki olan teşvikin sebeplerinden biri her daim yani günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkıp her zaman bir hesap vereceğini unutmaması içindir. Temel sebeplerden biri budur. Fakat insan yani namazda kılıyorsa bir yerden sonra nefis yani. Geçen hafta konuştuğumuz gibi nefisin meselesiyle dünya hayatına kayabiliyor. Namazdayken çocuk ne yaptı. Ortak dağıttı, mal ne oldu, ne bitti, ne gitti derken namaz sonrası da bu kuruntular, bu hayaller devam ediyor. E bu hayallerin sonucunda da e, atıyorum benim senden bir beklentim var, ama bunu kendi kafamda hayal ediyorum. Diyorum ki semi çıksa, at program tek başına anlasa, gitse, bitse e, bunun senden karşılığını göremezse, göremediğim zaman da. Nefsani bir nefret, hastalık olan nefret, kökende öfkeyi tetikleyip bir patlama gerçekleştiriyor. Yani aslında öfke bizim bir nevi hayallerimizin desteklediği bir şey. Çünkü hayal de maalesef uyuşturucu gibi. Yani beyin e, nefsin telkinleriyle sana olmayan şeyleri düşündürüyor evet. ve buradan öfke hasıl oluyor. Peki o zaman bir Müslümanın hayatında hayalin yeri yok diyebilir miyiz abi? Müslüman hayal kuramaz. Bunun yerine ne ikame etmeli yani tamam hayal yok. Ne olmalı? Ya zaten dünyaya gelme sebebimiz belli abi. Dünyaya biz ne için geldik? Bir imtihanımız vardı. İmtihanı karşılamak için geldik. İşin hakikatine girersen Allah'ı tanımak için geldik aslında. Evet abi bu kainatta her şey zıttıyla kayın. Evet. Öfke dedik peki öfkenin karşısında ne var? Öfkenin karşısında abi sevgi var. Yani ilk yaratılış sebebimiz, yani hep diğer derslerde anlatıyoruz ya, Allah-u Zülcelal sevilmeyi murad etti, Nuru Muhammedi'yi yarattı ve Nuru Muhammedi'den tüm alemleri yarattı. Aslında bunun detaylı bir şekilde dergilerin sıralaması da o şekilde gidiyor yani. İlk yaratılış aşktı, sonra kader tayin edildi, sonra şeytanın isyanı ve şeytanın hani Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı kandırması şehvani bir duygu, şehvet ve sonrasında da Hazreti Adem'in tövbesi. Yani orada Allahu Zülcelal ile olan aradaki sevgi, muhabbeti tekrar tövbeyle bütünleştirmek. Yani kökene girdiğimizde öfkenin tam zıttı sevgidir. Sevgi aslında insanın içinde yaratılışın amacında, merkezinde olan duygudur. Yani sevginin olmadığı yerde nefret hasıl oluyor diyebiliriz. Evet. Bir Müslümanın hareketlerinde temel Merkez noktası sevgi olmalı. Sevgiyi kaybettiği zaman bu defa öfkeyle hareket etmeye başlıyor diyebiliyoruz. Evet sevmeyen insan inanamaz diyoruz. Yani sevginin bir şartı inanmak mı diyorsun? Evet. Çünkü imanın şartlarını bir akılla bir mantıkla bir düşün. İslam'ın altı iman yani imanın altı şartını akıl ve mantıkla düşün. Neresi mantıklı neresi haklı Yani hmm. burada tamamen hakikaten imanın altı şartı diyoruz. Yani bunun kökeninde sevgi olmasa nasıl kabullenebilirsin ki? Yani sadece salt akılla baktığın zaman... ...her birisi aslında hiçbir zaman görmediğin şeyler bu dünya hayatında... ...ama her birine iman etmek zorundasın. Yani bugün psikologların aslında... ...yani insanda iki unsur vardır. Bir beden ve diğer de içgüdüler. Burada psikologlar yani... <gülüyor> ...bilim, ruh ve nefsi hesaba katmadığı için... Oradaki o sevgiyi tam anlamlandıramıyor. Halbuki geçen nefis dersinde de o akson ve dendrit arasındaki ruh ve nefis meselesini de anlatmıştık. Yani bilimin tıkandığı nokta ruh ve nefsi kabullenmemesi. O yüzden de sevgiyi temellendiremiyor. Bu noktada yanlış bir teşhisi var diyebiliriz yani bilimin. Evet yani burada derslerimizde notlarımızda da var. Yani nefse ne dedik biz? Vücudumuz için bir ihtiyaç. Yani bu beden sağlığın hareket edebilmesi için, ayakta durabilmesi için bir nefese ihtiyacı var. Ruh ne için ihtiyacımız var? Sevgi için. Eyvallah. Nefisle sevemezsin. Peki abi bu öfke dediğimiz şey, insanda ortaya çıkaran şey. Nefis düzlemindeki hangi problem? Aslında biz buna nefretin tohumları diyoruz abi. Hı hı. Yani bunun teşhis sebeplerinde 1-2-3-4 diye güzelce bir şekilde yazdık zaten de. Bunda farklılıklar odanmak, odaklanmak, yani aslında e, ümmeti Muhammed'in birliği ve beraberliğinin dağılması, bu nefret tohumlarından bir tanesi. Bunu nasıl anlatabiliriz? İslam ümmeti bir coğrafya mı bütün? Coğrafya. Tek, birimiz, tek bir, bir ümmet, tek bir milletiz yani. Bunun sen Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı, Rusu almadı, Arabı yani ayrı edemezsin Afrikalısı diye. E sen bunu ne yaptın? Anadolu coğrafyası yaptın, bir vatan dedin. Buradakileri yutturdun. Döndün Orta Asya'ya burası sizin vatanız dedim. Buraya bir yutturdun. Yani içimizdeki o nef nefsane olan nefret hastalığını tetikleyerek bizi parçalayıp böldün. Ümmet yerine vatan bilinci yerleştirildi. Yani, yani bugün coğrafyada diğer ülkelere bakılan gözler diğer Müslüman ülkelere bakılan gözleri bir düşünmek lazım. Bu ayrışmada nefreti kolaylaştırdı tabii ki. Yani. Evet. Ya bugün baktığında ırklar arasındaki nefreti kendimiz de biliyoruz ki Herkese Müslümanlar harici bugün Hitler'in yani diğer ırklara yaptığı zulmü, eziyeti, işkenceyi, katliamı herkes biliyor. Peki birinci olarak bunu söyledik. Devamında neler söyleyebiliriz? Yani i̇kinci sebeplerden birisi de abi aile. Aile derken aile deyince aklımıza çekirdek ailede ne geliyor? Ya bugün bize öğretilen anne baba çocuk. İşte mesele de burada biz üçüncü kuşağı unuttuk. Yani aslında çekirdek aile dediğimiz İslam'da dede, babaanne, anne, baba çocuklardır. Ki üç kuşan yani üç neslin birbirinin geçmişiyle, yani tecrübeleriyle birbirini yetiştirmesi, pişirmesi, olgunlaştırması dediğimiz kavram bitti. Evet. Yani bugün baktığın zaman adam 18-20 yaşına geldiği zaman evden ayrıldı. Tek başına yaşayabiliyor. Evet, bir de şöyle bir şey oldu. Yani çocuklar anneanne babaanne dede işte bunlara karşı bir şey var. Bir de yargısı var. Hani cahiller bilmiyorlar etmiyorlar. Halbuki Uzaklaşma senin geçtiğin yolları kaç evet. kere gitti geldi onlar. Çok daha zorlu şartlarda yaşadılar. Çok daha zorlu şartlarda bu hayata tutundular. Abi günümüzde yani bugün kendi dedelerimizden örnek alalım. Babalarımızdan. Yani şu 2020 ve 2021 yılında yeni nesil neler gördük ki diyor. E senin gördüklerini sen 1900'ün Kırktan sonrasını bir de hesaba kat. Bu ülke neler nelere katlandı bu ihtiyarlar. Ki daha öncesini saymıyoruz bile. Eyvallah. Aile dedik peki abi. Bir... Abi üçüncü meselemize de geliyorum. Çok özür dilerim. Notlarımız da var. Notlara da gidelim ki tam anlaşılır olsun. Abi bir coğrafya dedik. Vatan dedik. iki aile dedik. Üç ise bizim sosyal düzenimiz. Şimdi İslamiyet'te sosyal düzen nasıl diyeceğim? İslamiyet'te sosyal düzenin başlangıcı kim abi? İlk İslam sosyolojisini oluşturan kişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi bulunduğu toplumdaki sosyolojiyi geliştirmekti. Bugün bizim kendi içimizde İslam coğrafyasında bunu nasıl parçaladılar? En basit yoluyla tarikatlarla. Hı hı. Halbuki tarikatlarda bütün silsilelerin en zirvesinde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam var. Ama yani kuruluş amacına göre insanın meşrep karakter ve özelliklerine göre bir cemiyet vardı. E adı Nakşibendi oldu, Kadiri oldu, Cerrahi oldu, Şazeli oldu. Yani say say gidiyor. Ama totalde hepsinin merkezi bir. Yani bundan merkezi koparmaya çalışıyorlar ki başarılı oluyorlar maalesef. Bugün artık bir farklılaşma ve nefret kapısı oldu. Yani aslında hepimizin varış yolu, tarik yol anlamına geliyor. Varış yolumuzun hepimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmak, güzelleşmek. Yani üçüncü sosyolojik alan olarak da biz Müslümanları böyle böldüler ki tarikata maalesef Müslümanlar arasında elini tersi itenler de var. Eyvallah. Peki abi başka bir sebep var mı bunların haricinde? Abi dördüncüsü de dünya sevgisi. Eskiden biz münaf kendi içimizdeki münafıkları bakıyorduk adamın dünya sevgisi varsa bu münafıktır deyip anlıyorduk. Ama günümüz Müslümanları bütün dünya derdine düştüğü için yani tövbe haşa benzetmek gibi olmasın da hepimizde de dünya sevgisi başladı. Kapıdan çıktıktan sonra işe giderken ki niyetimizi kontrol etmek lazım. Biz dünyada rahat yaşamak için mi çalışıyoruz? Allah'ın rızasını kazanabilmek için mi? Çünkü çalışmak, günlük mavişetini kazanmak da bir ibadet. i̇badet. Çocuk, yani çoluk çocuğun rızkını kazanmak da bir ibadet. Yani amaç o mu yoksa daha rahat yaşamak mı? Bunu bir kontrol etmek lazım. Yani biz artık o dünya sevgisine kapıldığımız için hem bu ayrımı yapamaz hale geldik hem de onlarla mücadele edemez hale geldik. Bu da bizim için yeni bir nefret kapısı doğurdu. Maalesef. Yani bunlardan kurtulmamız lazım abi. Bunlar bizi en zora götüren meseleler ki yani öfkeyle en basit bize gelen bir kısa var. Hazreti Ali Efendimiz. Yani savaş zamanında aslında öfkeyi tam en güzel anlatabilecek, nefsin nasıl bir hastalığı olduğunu anlatabilecek bir kısa. Hazreti Ali Efendimiz savaş meydanında düşmanı yere yatırır. Tam kılıcını vuracağı esnada düşmanı suratına tükürür. Orada Hazret Ali Efendimiz durur, geri çekilir, arkasını döner gider. O düşman kalkar. Neden kalktın? Beni öldürebilirdin, neden öldürmedin? Hazret Ali Efendimiz de der ki, bizim savaşımız Allah içindi. Biz Allah için savaşıyorduk. Sen benim yüzüme tükürdüğünde benim nefsim kabardı. Bizim asıl mücadele etmemiz gereken, bizim nefsimiz olduğu için... Ben Allah'ın, Allah için yaptığım bir işe kendi nefsimi ortak etmek istemedim. O yüzden seni bıraktım. Bizim asıl savaşımız kendi nefsimizle, kendi öfkemizle. Çünkü öfkemiz bizim kölemizdir. Biz öfkemizin kölesi değiliz. Aslında çok önemli bir kısa. Bugün şöyle bir anlayış var. Cihat meydanında insana lazım olan şeyin öfke olduğu gibi bir düşünce var insanlarda. Abi o öfke değil aslında, celaliyet. Yani senin amacın Allah rızası ve onun içinse yani tabir caizse ahirettik içinse bu dünyada olan şey pek seni öfkelendirmez. Yani bugün bu bardağın kırılması, bu mikrofonun bozulması, ne bileyim ufak şeyler seni öfkelendirmez. Yani celaliyetin Allah için olur. Eyvallah. Yani sen burada neden günaha girdin? Bunu yapmamalıydın. Bu insana bunu yapmamalıydın gibi bunlarla bir öfkelenir insan. Müslüman insan. Evet abi öfke, nefret dedik. Sevginin olmadığı yerde meydana çıkıyor dedik. Nefretin sebeplerini anlattık. Tabi teşhis yaptıktan sonra bir de çözüm sunmak lazım. Sadece teşhis yapıp kenara çekilmek yeterli değil. Eyvallah. Öfke ve nefretle nasıl mücadele edeceğiz? Abi hani başta söyledik ya hayaller. Hı hı. Hayallerden bir sıyrılıp gerçeklerle yüzleşmek lazım. Yani bugün bir hata yaptığında, bir insana bir yanlış yaptığında gidip özür dilersin. Yani özür dilemek de aslında insan hatasını kabullenmesidir. Özrünü Allah'tan dileyeceksin. Ben bir hata yaptım, bir günaha düştüm. Yani bir tövbe, istiğfar, bu insanın gerçekleri görmesine vesile olacaktır. Yani bu çözümlerden bir tanesidir. Neden? Bir insan tövbe ettiği zaman, istiğfar ettiği zaman yani... Kendi aciziyetini bilir. Hı hı. E, Müslüman olarak gayemiz zaten Allah'ın rızası değil mi? Allah'ın rızasını kazanabilmek için önce bizim razı olmamız lazım. Eyvallah. Ya zaten bu dünyada başına gelen her şeyin Allah'ın zülcelalden olduğunu bilen insan kime öfkelenecek? Kendi nefsine. Yani sadece kendi nefsine öfkelenebilir. Yoksa kaderine karşı muharıza etmiş olur, kaderine öfkelenmiş olur. Bu da Allah'ın zülcelaline yönelmiş bir öfke olur. Hı. Hakikatine baktığın zaman. Bugün şunu da hesaba katmak lazım. Sabah namazına kalktığımızda kim hangimiz nefsimize öfkeleniyoruz? Bugün namaza kalkamadık diye. Hmm. Yani öfkemizde, celaliyetimizde kendi nefsimize karşı, onunla mücadeleye karşı olması lazım. Aslında bu duygu herhalde içimizde bunu nefsimize yöneltebilmemiz için bize verilmiş bir duygu. Ama biz bunu dışarıya yöneltiyoruz. Maalesef. Yani razı olmanın yollardan biri de yani biz razı olacaksak biz evvelinde biraz da dağıtmamız lazım. Yani yeni videolarımızda da var. Eski videolarımızda da var. Hepsini anlattık. Yani biraz sadaka. Biraz infa girmek lazım. Karşı tarafın acziyetini bilip onun halinden anlayıp yani tabirca ise günümüzdeki empati yapmak lazım. Aslında bu İslam'ın ilk emirlerinden bir tanesi. Yani sadaka vermek, infak, i̇nfak etmek. etmek. O insanın gönlünü yumuşatıyor herhalde. Öfkeden uzaklaştırıyor. Yani sen bugün bir insana ekmek verdiğinde, hadi insanı geçtim yemek, paraları vesaire. bir hayvana bile yemek verdiğinde o içindeki sevgiyi merhameti hissediyorsun. İçindeki sevgiyi merhameti isteyen insan kalkıp da bir hayvana veya bir insana nasıl zarar verebilir? Eyvallah. Peki abi tövbe dedik. Rabbimizden razı olmak dedik. İnfak dedik. Bundan sonra ne geliyor? Abi bundan sonra işte mesele niyete bağlanıyor. Bizim niyetimiz ne için? Niyetten önce bir, yani günümüz tabirle şu var ya aslında kendinize bir hedef koyun. Hı hı. Kendinize bir amaç koyun. Yani sosyolojide bugün günümüzde konuşan insanlar bu hedef mantığı nereden oluyor? Bunu biraz kurcalayıp yani hedefin aslında Başlangıcı olan niyete bakmak lazım. Yani insan bir niyet doğrultusunda hareket ederken, o niyetine doğru giderken yolda karşılaştıkları pek önemli gelmiyor insana. Yani senin bir niyetin var. Bugün sırtına aldın çantayı, erzak çantasını falanca köye gidiyorsun. Senin sırtındaki çanta senin niyetin. Amacın onu oraya ulaştırmak. Yani sonuçta totalde iş Allah'ın rızası yine. E sen şimdi yolda giderken, karşına şeytan çıkacak. Sen en çabuk vurabileceği yer öfke. Yani senin o derler ya damarına basma. Damarına basacak o yolda. O yolda giderken sen niyetini ve amacını unutmazsan öfkeni yenersin. Mesele bu. Eyvallah. Bir daha bir şey var, yani bunlar birazcık daha böyle nasıl diyelim, soyut çözümler. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öfke anında yapılmasını tavsiye ettiği bazı şeyler var. Bunlardan da biraz konuşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük hadisi, yani hadislerinden bir tanesi de ayakta iseniz oturun, oturuyorsanız yatın. Eğer yine geçmediyse abdest alın. Fiziki olarak insan sinirlendiğinde sinirleri vücutta bir elektrik üretir soğuk suyla ayakları yıkamak bilimsel olarak da artık açıklanabiliyor çok şükür. Vücuttaki topraklama yapıyor. Vücuttaki elektriği atıyor otomatikman. İnsan sakinleşiyor. Evet abi çözümleri de konuştuk. En son niyeti söyledik. Zaten niyet hakkında önümüzdeki hafta uzun uzun konuşacağız nasipse. İnşallah. Niyetin yani insanlar için önemi. Müslümanlar için özellikle önemi. Evet. Niyet çok sırlı bir konu. Uzun da bir konu. Bakalım ne anlatacağız. İnşallah. Ee, peki abi. Sorunu tespit ettik. Çözümlerini konuştuk. İşin hakikatine gelirsek ne söyleyebiliriz? Abi işin hakikatine gelirsek dedik hayat sevgiyle başlar. Çünkü sevgiyle yaratıldık. Sevgiye ulaşabilmek için önce sevgilinin sevgilisini tanımak lazım. Sevgilinin sevgilisini tanıyabilmek için de sevgililerini tanımak lazım. Yani işin ucunda aslında yine alimler, evliyaullah var. Eyvallah abi. Yani işin sadedinde yine bir mürşid-i bir öğretmen, bir mürebbi. Yani zaten nefsi bir hastalık söz konusuysa kurtulmanın tek çaresi bir mürebbinin eteğine tutulmak. Yani başka türlü bir çözüm yok. insan tek başına nefsiyle mücadele edemiyor bu dünyada. Evet. Yani bir destek illaki lazım. Eyvallah. Abi, ağzına sağlık. Allah razı olsun inşallah. Allah hepimize sevgilinin sevgilisine ulaşabilmeyi nasip etsin. Eyvallah. Kalın sağlıcakla.